Youtube.com Doğan'ın Dünyası kanalına hoşgeldiniz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz buradaki abone ol butonunu tıklıyorsunuz ve buradaki bildirim işaretine tıklıyorsunuz. Bu kanal ile ilgili tüm bildirimleri bana gönder yazan yazın solundaki kutucuğu tıklıyorsunuz. Kaydet diyorsunuz. Videomuzu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayınız lütfen.